selam arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli dünyasına sihirli fallarına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım Boğa, Başak, Oğlak arkadaşlarım toprak grupları nasılsınız iyi misiniz efendim inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 30 Ağustos'a kadar ex partner tarot açılımı yapacağım eski eş, eski sevgili, eski sözlü nişanlı kız arkadaş erkek arkadaş hiç fark etmiyor küs olduğunuz, ayrıldığınız eski partnerleriniz için 30 Ağustos'a kadar tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Efendim sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için sevgili arkadaşlarım aboneliklerinizi bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Daha sonra oraya da tekrar yüklemelerim başlayacaktır sevgili arkadaşlarım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Boğa, Başak ve Oğlak arkadaşlarım için... Önce boğa arkadaşlarımdan başlıyorum ardından oğlaklarımdan canlarımdan çıkıyorum oğlakçıklarımdan çıkacağım. Sevgili arkadaşlarım boğa arkadaşlarımın 30 Ağustos'a kadar küslerinde barış var mı veya eksler ne düşünüyor akıllarından fikirlerinden efendim ne geçiyor sizler için bir korkular var korkular var sevgili boğacıklarım. Mahrum kaldım diyor. Benim boğam da bakın. Benim sevgili boğacığım da zaten uzun vadeli planlar yapıyor. Mutlu aşk planları yapıyor. Çünkü ben diyor karşı taraftan mahrum kaldım. Arada bir destekinin altına da gözüm kayıveriyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Evet sevgili boğacıklarım için. Bakalım bakalım. Evet. Evet boğa arkadaşlarım güzel insanlar karşı partner. Şöyle bakıyoruz bakın. Şu dördü karşı partner. Şu ikisi sizsiniz. Aslında benim burada gördüğüm bakın kartları açar açmaz benim aldığım her iki tarafta birbirini istiyor. Her iki tarafta korku içinde. Bir şeyler ters gidiyor belli ki. Ya aileler ya maddiyat bir şeyler var. Bakın karşı taraf korku, endişe, ne sakıntısı var ise ailesine mi karşı bir şeyler mi engel artık her neyse bakın. Korkusu var, endişesi var. Ne korkusu var? Tabii ki de sizi kaybetme korkusu var. Çünkü cazibeniz altında. Üstüne üstlük de bir de kıskanıyor da sizi. Bakın burada korkular duyuyor bu insan. Ya tekrar barışamazsak? Ya işleri yoluna koyamazsak? Ya ben bu o ayı kaybedersem? Hayal kırıklığı, pişmanlık. Bakın etkiniz altında, cazibeniz altında. Hala etki altında. Hala etkiniz altında acı çekiyor sevgili boğacıklarım. Evet. Siz ise zaten plan yapıyorsunuz. Mutlu aşk planı yapıyorsunuz. Karşı tarafla barışmak için. Veya daha güzel ileriye yönelik gidebilmek için planlar yapıyorsunuz. Ama korkularınız var. Sizin de aynı şekliyle ya kaybedersek ya başaramazsak ya da ne bileyim üçüncü kişiler aramıza girerse gibilerden sevgili arkadaşlar bakalım mı bakın acı çekiyor hep iki tarafta acı çekiyor bakalım şöyle biraz destemizi karıştıralım durduk yerde çekmeyelim sevgili arkadaşlar karşı taraf geriye bakış yapıyor karşı taraf siz dünya kadar mutluluk istiyorsunuz çünkü planlar var karşı taraf ne diyor bu işe sessiz kalıyor arayış içine de giriyor. Engeller her neyse sevgili arkadaşlarım siz yine aynı şekilde bakın. Mutlu aşk. Mutlu aşk, mutlu aşk diyorsunuz. Sevgili bovacıklarım. Karşı taraf ne diyor? Hmm. Karşı taraf bakın ben bu yani her fırsatta da aynı şeyi de söylemek istemiyorum sevgili arkadaşlarım. Bütün partnerleriniz Yanlış anlamayın engelli diyecek diye bir şeyimiz yok. Hep de engelli diyemeyiz ama elbette içinde engelli olanlar var. Çünkü binlerce milyonlarca boğaya açılım yapıyoruz. Bütün boğalar engelsiz mi? Tabii ki de değil engelliler var. Bırakalım şimdi engellileri bir kenara efendim aile büyüklerinden söz eder Azize. Sevgili arkadaşlarım abla anne gibi ne diyorum bakın karşı partnerinize geldi bu çıkış arıyor arayış içerisinde bu geldi ardından azize geldi şimdi hep de engelli demeyelim de nedir ailesi ailesi engeldir. lütfen affınıza sığınıyorum yanlış anlamayın sevgili boğacıklarım olur ya hani bazen benim istediğim ailem istemeyebilir örnek veriyorum canlar ailesi size karşı olabilir bundan dolayı bu insan bakın arayış içerisinde çıkış yolu arıyor sevgili arkadaşlarım bakayım bulabilecek mi bulabilmesi için delilik yapması lazım bakın destenin altını görüyorsunuz değil mi? bir delilik yapması lazım ne yapacak delilik olarak silecek defterden yani hmm, pek silemiyor gibi ancak plan proje ileriye yönelik çok uzun vadeli planlar projeler yapılması lazım mücadele veriyor ister istemez geriye bakış yapıyor arayış içerisinde engeller var bir yerde bıkkınlık gelmiş ister istemez size ihtiyacı da var bazı şeylerin içinden çıkamıyor ilahi güç diyor bana yardım etsin bana yardım ederse bana yardım ederse sürprizli bir geleceğim olacaktır ama ben bunu kendi başıma şu an için halledemiyorum diyor karşı partneriniz sevgili boacıklarım efendim Açılım neyse ben onu söylüyorum sizlere sevgili arkadaşlar. Bakayım 30 Ağustos sonrasına bakacağız. Hepsi bir değil. Güzellik diyorum eliyim Güzellik. Neymiş bakayım güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğinin hayatının her alanına yansımasını izle. Korku yok, pişmanlık yok, endişe yok. Yok böyle bir şey. İçinizi, her şeyinizi güzelleştireceksiniz çıvılçıvıl olacaksınız diyor. Efendim meleklerimiz sevgili boğacıklarımı ve karşı partnerlerine sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlarımızın açılımlarını tamamladık. Eks partner tarot açılımını sevgili arkadaşlar. Şimdi boğadan sonra kim geliyormuş? Bereketli Başakçıklarım geliyormuş benim. Şimdi Başak arkadaşlarımıza bakalım. Eski eşler, eski sevgili, eski küs oldukları kişiler, sözlü, nişanlı erkek arkadaş, eski kız arkadaşınız, efendim, küs olduğunuz eski partnerler ne düşünüyorlar sizler için? Bu nedir Allah aşkına canlar? Selam başak arkadaşlarım. Evet şimdi sıra sizlerde sevgili arkadaşlarım. Sizler için 30 Ağustos'a kadar ex partner tarot açılımı yapacağım sevgili başakçıklarım benim. Bereketli başakçıklarım bakayım sizlerin eksilerinde küslerinde efendim eski eş eski sevgili hiç fark etmiyor Sizler için ne düşünüyorlar barışmak istiyorlar mı akıllarından kalplerinden geçen ne şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlarım şöyle eks partner tarot açılımı yapmak istiyorum sizler için başakçıklarım benim Karşı partnerler ne düşünüyorlar sizler için? Sıkıntılardan kaçmak mı istiyoruz? Sevgili başakçıklarım benim. Karşı partner sıkıntılarını aslında tam olarak bitirememiş bu insan. Bir şeyler askıya almış sevgili arkadaşlarım. Sevgili başakçıklarım bakın burada bir şeyler aydınlanmış ama hala geçmişe dair sıkıntıları bitmemiş bu insanın. Ama maddi ama manevi ama aile sıkıntısı var ama farklı farklı sıkıntıları var. Tabi bunu sizler biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Askıyı almış şu an dinleniyor bu insan bir sessizlikte bir şeyleri kenara çekmiş siz ise bakın burada sevgili başakçıklarım benim hem bir yerde bakın benim gördüğüm burada siz de ikilem arasındasınız sevgili başaklar çünkü hem şüphe demektir hem de kadersel aşk görüyorsunuz karşı tarafı sevgili başak arkadaşım imparatorumuz kadersel aşktan söz eder bir yerde de kuşkudan söz eder. Bazı arkadaşlarım hem karşı taraftan kuşku duyuyor bazılarınız azınlık duyuyor bakın bunu hissediyorum burada. Çoğunluğunuz ise hem bir yerde ben diyorsunuz cesaretimi toparlayayım. Ben istediğimi almalıyım. Karşı tarafla barışayım. Şöyle mutlu mesut olayım. Dünya kadar mutlu olayım diyor. Bazı arkadaşlarımız ise ister istemez çıkamadığı bazı şeyler var içinden çıkamadıkları. Kuşku var. Bandajlardan sıyrılmak istiyor. Bundan dolayı da sıkıntısı var bakın. Sıkıntılardan kaçmak istiyor benim başakçığım. Kaçmak istiyor. Çünkü sessiz arayış içerisinde bir şeyler engel sevgili arkadaşlarım. Karşı partneri görüyorsunuz. Bir şeyleri kenara çekmiş. Şu an sessizlikte bu insan. Daha sonra ise bakın sizinle tekrar barışmak için sadece ikisi karşı partnere ait çıktı. Diğer dördü tamamen size ait. Karşı partner bir süre sonra kalkıyor. Bakın burada da kalkmış bir vaziyeti var. Kalkıyor. Sıkıntı, engel. Onu bu hale getiren her neyse onlara sırtını dönecek. Kartımız risk alma kartıdır. Tekrar sizinle barışmak isteyecek bu insan bu dönem arasında. Siz ise hem dünya kadar mutluluk istiyorsunuz hem karşı tarafı kadersel aşk görüyorsunuz hemen cesur olmalıyım onunla tekrar barışmalıyım sıkı sıkı elinden tutmalıyım diyorsunuz bir yerde de bir şeyler engel sevgili arkadaşlarım engel olduğu için bandajlardan sıyrılmak istiyorsunuz sıkıntılardan kaçmak isteyeceksiniz bu raddeye gelindiğinde ise bakın bir sessizlik bir arayış içine girecek benim sevgili başakçıklarım burası size ait sevgili başaklar güzel başakçıklarım benim şimdi bakacağız bakalım karşı partner pes edecek mi korkuları var siz ise ortak noktada anlaşmak istiyorsunuz kiminle anlaşmak istiyorsunuz sevgili başakçıklarım hmm. neyse karıştırmayalım tamam karşı tarafla karşı partnerle anlaşmak istiyorsunuz karşı partner sizinle anlaşacak mı olabilir diyor sevgili arkadaşlarım olabilir diyor ardından yıkılan kuleyi veriyor ama nasıl veriyor bu yıkılan kuleyi geçmiş bitsin diye mi yoksa yeniden başlayayım ben başakla diye mi hmm, askıya alacak bazı şeyleri çünkü korkuları var Size karşı yanlış anlamayın sevgili başakçıklarım benim tabii ki bütün başak arkadaşlarıma bunu söylemiyorum belli ki bazılarında olabilir. Bunu her, her insan bir değil bakın burada ağlama sıkıntılı bir vaziyet var bir güven duygusu var bir güven eksikliği var karşı tarafın yanlış anlamayın sevgili başakçıklarım size karşı bazı arkadaşlarıma karşı bundan dolayı hem yıkımı gerçekleştiriyor hem de bir yerde bakın askıya alacak yani hemen sizinle bu insan anlaşmaya girmeyecek. Tabi 30 Ağustos'a kadar bu açılımım. Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada bunun ağlamasına bakılırsa iki sebebi var. Ya engeller var. Engeli kaybetmekten korkuyor bu insan ya da yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım. Affınıza sığınıyorum. Size karşı güveni yok. Bir şeyleri kaybetmekten korkuyor. Bakın. Yıkım yaşamaktan korkuyor. Çünkü ben aslında şurada bir şey hissettim. Dilim varmadı söylemeye, söylemeye dilim varmadı söylemeyeceğim de. Ben de kalsın. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Şu ikisini görünce cinlerim tepime çıkıyor. Bakın, açık ve net söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Şu iki kart oysa ki bu karta baktığınızda ortak noktada anlaşmadan söz eder, değil mi? Oysa ne berbat bir karttır. Yani bunu bilen bilir. Bunu bilen bilir. Canlarım benim ortak nokta anlaşması ama kiminle ortak noktada anlaşıyoruz? Ben sevmiyorum açıkçası. Ben bu kartı hiç sevmiyorum. Bakıldığında aman Allah'ım iki sevgili, iki karı koca ama nasıl? İki erkek de olabiliyor bu anlayayım. Benim ne demek istediğimi güzellerim ya. Bakın ben size burada bir şeyleri de açıklamaya çalışıyorum sevmiyorum ermişi sevmiyorum niçin sessizliğe çekiliyor ona lafım yok sessizliğe çekilebilir ona karşı değilim ermiş bir yerde arayış demektir pardon kimi arıyoruz acaba yanlış anlamayın sevgili başakçıklarım affınıza sığınıyorum lütfen şu an burası başak değil öyle farz edelim bu kişi kimi arıyor Düşünelim bakalım yardım birilerinden yardım isteyecek kimden acaba başka bir kadından mı başka bir erkekten mi yani bakın sevgili arkadaşlarım burada bayan erkek bu ikisi iki erkek de oluşturabiliyor anlatabiliyor muyum İki erkek anlaşıyor bu kadını ağlatabiliyor anlayın ne olur af lütfen rica ediyorum sizden lütfen anlayın ne demek istediğimi dilim varmıyor söylemeye lütfen zat arıyor gel arkadaşım ben engelli biriyim diyor bakın ben örnek veriyorum size anlayın ne olur ne demek istediğimi anlayın arıyor adamın birini örnek veriyorum gel diyor biri var ama ben engelliyim. Benim eşim var. Sevgilim var. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlar. Beni ondan kurtar. Bandajlardan sıyrılmak demektir. Beni ondan kurtar. Bakın ben kötü kısmını anlatıyorum size. Sevgili arkadaşlar. Beni ondan kurtar. Bunu eşim fark etti ya. Ben partnerimi kaybedeceğim. Karşıdaki şahıs diyor ki. o bana öylesi lazım. Sen tamam oğlum diyor. Yanlış anlamayın sevgili arkadaşlar. Ondan sonra benim bazı arkadaşlarım diyorlar ki kavuş ağası gibisin. Neyse öyle olsun bakalım. İki kişi ortak noktada anlaşıyor. Benim sevgili masum kardeşimi anlayın. Nokta nokta yaparak yıkımı gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra ağlatıyorlar. Anladınız mı siz şimdi benim ne demek istediğimi? O yüzden ben bu iki kartı hiç sevmem. Sevenler sevsin. Ben sevmiyorum sevgili başaklar. Bunu ben bu ikisini ben sevmiyorum. Tamam? Hadi bakalım. Ama buradaki açılım Çok az. Yüzde onu bu. Üzülerek belirtiyorum bunu. Yüzde karşı partnerle anlaşıyor. Yüzde onu başkasıyla anlaşıyor beni bu insandan kurtaran anlaşması tamam gönlümüzü eğlendirelim genel açılım olduğu için affınıza sığınıyorum ben hep de bunu yüzde yüz iyi gösteremem kartlarım bana bu, her şeyi burada göstermiştir yüzde on başak arkadaşım sevgili kardeşim diyorum yine de bakın güzel insanlar benim kimseyle şahsı sıkıntım yok bu insandan kurtulmak için başkalarını arıyor yani ortak noktada anlaşalım bir eve hapsedelim beraber kullanalım yıkım gerçekleşsin %10'u bunu yapıyor %90'ı efendi gibi karşı tarafla ortak noktada anlaşmak istiyor eğri oturacağız doğruyu konuşacağız sizleri seviyorum güzel insanlar efendim öyle bir açıklama yapmak istedim güzel çıkan %90 başak burcu arkadaşım için Meleğim ne diyor? Bir mucize bekle diyor bakın. Aynı şeyi karşı taraftaki ağlayan bu masum içinde söyleyebilir. Bir mucize bekle diyor. Her iki taraf için sevgili arkadaşlar. Kötü düşünenleri bir kenara bıraktı. O yüzde on kişiyi kenara bıraktık. Lütfen affınıza sığınıyorum. Bırakın da Şengül hem olumluyu hem olumsuzunu anlatsın size. Böylelikle de siz de öğreniyorsunuz. Ben bu iki kartı asla sevmiyorum bitti açık ve net söylüyorum bunu bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle diyor ağlıyor siz ise karşı tarafla tekrar anlaşmak isteyeceksiniz hadi bakalım inşallah anlaşırsınız benim güzel yürekli bereketli başakçıklarım sizleri seviyorum güzel insanlar efendim sizden sonra çünkü riskte alacaksınız bakın sevgili başakçığım siz yapacaksınız efendi olanlara düzgün olanlara söylüyorum Risk alacaksınız. Karşı tarafla tekrar barışmak için. Sizleri seviyorum güzel insanlar. Efendim sizlerin açılımının sonuna geldik. Affınıza sığınıyorum. O ermişle kupa ikilisini görünce benim cinlerim tepeme çık veriyor. O yüzden affınıza sığındım arkadaşlar. Bazı şeyleri de görünce yani ister istemez söylemek durumundayım. Maalesef ikisini sevmiyorum. Ermişle kupa ikilisini sevmiyorum benim kendi nacizane görüşüm ben bu işin içinde olduğum için danışanlarımdan da biliyorum çok kötü şeylere rastladım yani o yüzden kendi adıma sevmiyorum yani ikisini bir arada gördüğümde benim Vallahi cinlerim tepeme çıkıyor ben sevmiyorum evet sevgili oğlak arkadaşlarım güzel insanlar şimdi sizler için 30 Ağustos'a kadar benim sevgili oğlakçıklarımın bunu kısıtlılık tutukluluk böyle siz misiniz karşı partneriniz mi sevgili arkadaşlar Bakayım benim oğlakçıklarımın oğlak arkadaşlarımın partnerleri eski eşler eski sevgililer eski sözlü nişanlılar ne düşünüyorlar sizler için barışmak istiyorlar mı yoksa bitirmek mi tamamen yok hayır barışmak istiyorlar buyurun barışmak istiyorlar benim sevgili oğlakçığımla barışmak istemezler mi hiç çünkü etki altında aman Allah'ım evet Sevgili oğlakcığım güzel insan eski eş eski sevgili sevgili arkadaşlar bakın değişim yaşamış şu an için değişimli sizin bu karşı partneriniz şu an için değişimli güzelliklere düşkünlük duyuyor artık diyor geçmişin olumsuzluğu bitsin ben oğlakla barışmalıyım bakın küslerin barışması demektir tamamen şu gördüğünüz dört kart karşı partnerinize ait. Sadece şu ikisi size geldi canlar. Siz ise biraz böyle bir dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Benim güzel oğlakçıklarım. Engeller olabilir, maddi manevi sıkıntılar, sorunlar olabilir. Çünkü var bakın burada bir sıkıntınız var. Sevgili oğlakçıklarım ya karşı tarafın ailesiyle sıkıntınız var ya maddi olarak maddi kayıplar demektir, yuva kaybı demektir. Bir maddi sıkıntı görüyorum ben sizde burada. Fakat karşı partner bakın sizi güzel buluyor, güzel insan görüyor. Yanlış anlamayın güzel deyince görece veya görsellik anlamında söylemiyorum. Bey de olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Kalben ne bileyim marifetli görüyor, güzel buluyor sizi, güzel insan görüyor. Bey veya bayansınız hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlarım. Sizi güzel insan görüyor, ben güzelliğe düşkünüm diyor karşı partner bu yüzden benim oğlakla barışmam lazım. Bakın size yakın gelecekte kupa uzatacak bu insan. Kupa derken kupa mı var Allah aşkına? Ya çiçek uzatacak ya bir alo diyecek. Örnek veriyorum canlar. Çünkü bakın etkiniz altında. Oğlak benim hakkım. Hak ettiğimi almak istiyorum diyecek sizler için. Alacak mı bakalım hak ettiğini? Kader değişsin istiyor. Kader değişsin oğlak benim olsun diyor. Buyurun. <gülüyor> Siz kurtulmak istiyorsunuz. Sevgili oğlakçıklarım. Evet. Karşı tarafa biraz serin rüzgarlar. Karşı taraf. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Karşı taraf baktınız. Siz mırın kırın ederken. Karşı taraf ister istemez. Küçük çaplı bakın. Sizi istiyor çünkü. Küçük çaplı bir yalan. Bir dolan. Bir illegal size oynayabilir. Kendilerine gelmiştir kartımız. Siz ise onun o hareketi karşısında soğuk rüzgarlar dürüstçe savaşacaksınız soğuk rüzgarlar estireceksiniz bu kadar mücadele tabii ki de vereceksiniz benim değerli oğlakçıklarım ne yapıyor karşı taraf hmm. şimdi yani yine söylemek durumundayım sevgili arkadaşlarım karşı tarafa geldi bu karşı tarafta bazıları engelli bazılarında ailesi engel canlarım benim azize ne yazık ki aşk açılımlarında ikiliden söz eder bakın bazı oğlak arkadaşlarımın karşı partnerleri evli bazılarının ise aile engeli var Onun da aile derken abla gibi anne baba gibi bu tür eş değil yani sevgili arkadaşlar bakalım hmm. öyle bir engeli var bu insanın ama bir yerde de sizden de vazgeçemiyor bakın sizinle barışmak istiyor bu insan siz ise canla başla kurtulmak isteyeceksiniz mandajlardan sıyrılmak karşı taraf Bakın sizinle barışmak istiyor tekrar. Bir bayram sevinci yaşamak istiyor derken, derken ben size yine bir şey daha söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlarım bu kartı da hiç sevmem. Yine lafımız buraya geldi buyurun. Hiç sevmem bu kartı. Neden sevmem biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu işin içinde olmayan bunu bilemez. Paylaşmak demektir bu. Anladınız? Paylaşmak, sevmem. Mm -mm. Böyle bayram sevinci lazım değil. Şöyle bir tutalım. Üç kişiden biri bakın. Yamuk bir duruşu var değil mi? Şengül asla sözünü esirgemez. Şuraya bir bakar mısınız? Bir iki yüzlü var burada. İki renk var üstünde. Diğerleri tek renk. Biri iki yüzlü. Paylaşmak demektir. Paylaşımcı sevgi demektir. Paylaşımcı sevgi ama... Başka şeyleri de paylaşmak demektir. Anlayın benim ne demek istediğimi. Anlayın yani. Sevgili canlar. Karşı taraf engelli. Ya anne baba kardeş gibi engeli var bu insanın. Üzülerek söylüyorum. Ya da eş engeli var. Sevgili vesaire gibi engeli var. Burada size illegal yapıyor. Kısa vadeli bir kaçırma durumu da söz konusu olabilir. Bayram sevinci yaşamak isteyecek. Anlayın ya ne demek istediğim ben artık oralarına girmeyeceğim de sevgili arkadaşlar canlarım benim siz ne yapıyorsunuz bu durumda bitecek diyorsunuz bitecek geçmişe örtü çekiyorum tamam olay bitsin bana senin gibisi lazım değil dercesine karşı taraf bazılarınızınki bazılarınızınki iki boyutlu söylemek durumundayım canlar kaderi kabullenmek demektir bazılarınız için de kaderi değiştirmek demektir. yani şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar bazı partnerler sizin bitsin bu olay burada bitmiştir artık geçmiş bitsin sözünüzü kabullenecek bazıları ise bu şekilde direnecek hayır bu kadar değişecek beni sevmeye devam edeceksin beni istemeye devam edeceksin diyecek bitti bu kadar sevgili arkadaşlar çünkü bakın canlılık istiyor karşı taraf tekrar sizi istiyor sizinle canlanmak istiyor ne diyeyim bilemiyorum yani rüyalarına bak diyor meleğim rüyalarına rüyalarda efendim sizlere mesajlar geliyormuş gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz diyor siz şengülün kusuruna bakmayın canlar ben bu işin içinde olduğum için sevmiyorum yani açık ve net ben bu kartı sevmiyorum ermişi sevmiyorum kupa ikilisini sevmiyorum bunlar kötü kartlar bakıldığında oysa ki çok güzel gibi görülür ama zerre güzellik yok 3-5 kişi anlaşmış örnek veriyorum ben size güzel insanlar beni kaçırıyorlar ya gel beraber paylaşalım yani anlayın Paylaş... i̇şte bu, bu onu temsil ediyor güzel kardeşim bu onu temsil ediyor neyi temsil ediyormuş Paylaşmayı, paylaşımcı sevgiyi temsil ediyor. Böyle kart lazım mı? Tabii ki de lazım değil. Sizleri seviyorum güzel insanlar. Sevgili oğlakçıklarım benim. Tabu bu benim. Nacizane görüşüm canlar. Sizler sevebilirsiniz. Ben sevmiyorum maalesef. Sevemedim yani. Ne yalan söyleyeyim. Hala da sevmiyorum. Asla da sevmeyeceğim. Evet, sevgili oğlak arkadaşlarım, güzel insanlar, efendim bu. 30 Ağustos'a kadar olan açılımımızın sonuna geldik. Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma davet ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Bu açılımımızın da sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çok fazla kafa yormayın. Her şey gönlünüzce olsun. Maymay may canlar.